Yıllardır dolar kurunu 1.8 lirada tutarak Türk oyuncularından hayır doğası alan Steam maalesef doları 10 liraya sabitlemiş bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bu durum teknik olarak bütün oyun fiyatlarını 5 kat artacağı gibi bir anlama geliyor olabilir ama aslında o kadar korkacak da bir şey yok bu konuya sonra geleceğim. Yine de tabii ne olursa olsun o oyunların ucuz olduğu günler sanki çok eskide kalmış gibi görünüyor. Ki günümüzde de konu ne olursa olsun bir ucu ekonomiye dokunur dokunmaz işte mesela Amerika'daki bir adam asgari ücretle falanca şeyden bu kadar alıyorken Türkiye'deki asgari ücretle bu kadar alıyor diye böyle bir örnekleme yapmaya başladık kafamızda son zamanlarda. Bu videoda oyun fiyatlarından tutun da böyle ufak bir onlarda vs bizde karşılaştırması yapacağız. Bir de o korkulacak bir şey yok konusuna geleceğim hemen başlayalım. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar şu 1.8 liralık doların 10 liraya güncellenmesi ya da zamlanması ile ilgili duruma bir açıklık getirelim. Halihazırda zaten Steam'de bulunan oyunların fiyatları yayıncı inisiyatifine göre artırılıp azaltılabilir. Yani bu zam o konuya %100 etki edecek diye bir şey yok. Ama Valve Steam olan bağından dolayı tabii ki Left 4 Dead ya da Portal gibi bu eski oyunları zamladı bile ve fiyatları şu an 100 liranın üstüne çıkmış durumda. Ama bu bahsettiğim dolar güncellemesi aslında Steam'in yaptığı bir öneriden ibaret arkadaşlar. Bunu da şöyle anlatayım. Diyelim ki ben Amerika'da yaşayan bir oyun yapımcısıyım ve bir oyun yaptım fiyattan satacağım. Ama şimdi ben nereden bileceğim benim paramın işte Norveç kronunda karşılığı nedir? Ne bileyim Japon yeninde Türk lirasına karşılığı nedir? Ben bunu bilemem. Steam'de şu an 39 tane para birimi var arkadaşlar. Ben oyunumu Steam'e yüklerken de diyorum ki ben 10 dolardan satacağım bu oyunu. Steam'de bana diğer ülkelere, diğer para birimlerine göre hangi barları belirlediyse bana bir fiyat önerisi sunuyor. Yani bir gün önceye kadar diyeyim en azından. Ben 10 dolardan Steam'e bir oyun yüklesem Steam Türkiye için 18 liralık bir satış önerecekti. Ama bugün 10 dolardan yüklenen bir oyuna satış önerisi artık 100 lira arkadaşlar. Bu durum büyük yapım yatırımcılar için bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Yani korkmamıza gerek olmayabilir kısmı burası. Çünkü FIFA şu an 900 lira. İşte Steam fiyatları 5 kat güncelledi. Demek ki atıyorum işte 4000 liradan satılabilir diye bir durum yok arkadaşlar. Çünkü bu büyük şirketler işte Sony olsun, EA olsun yani bu tarz bilinen şirketler zaten her ülkedeki ekonomik durumu bildiği için o yerel fiyatlandırma dediğimiz şeyi zaten uyguluyor. Yani biz Türkiye'de bu fiyatı alıyoruz. Mesela 900 lira, Amerika'da 90 lira diye bir şey yok bu oyunla ilgili. Buraya özel yapılmış bir fiyatlandırma var. Bu öneri durumu biraz daha işte küçük yatırımcılar, bağımsız Yapımcılar. biraz da hani o EA ya da Sony o boyutlara ulaşmayan yapımcılar için geçerli. Yani bu güncelleme birçok oyunda muhtemelen bir zam dalgası yaratacak arkadaşlar bir ay içinde ama hani o korktuğumuz o korku tavanımıza henüz ulaşmış değiliz yani. Ama şunu da söylemem lazım o indirime girer diye listemiz eklediğimiz oyunlar muhtemelen bir daha o fiyatlara gelmeyecek. Bu Steam ile ilgili birçok kişi son kale düştü başlıklarını attı arkadaşlar. Ama yani elbette haklılar çünkü Steam gerçekten Mart 2013'te arkadaşlar doları 1.8'e sabitlemiş. Nereden baksanız 10 yıldır adamlar bir gram güncelleme yapmadı. Yayıncının inisiyatifiyle bağlı olan zamlar zaten yapılıyor. Steam'le alakası yok onun. Bugün artık 10 yıl sonra yani Steam'den de böyle bir zam bekleniyordu. Nereden nereye geldiğimizi yani Gaben Reyes'den daha çok biliyoruz hepimiz. Şimdi size burada bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Sizce bu zam dalgası yüzünden satın alımlar düşecek mi? Çünkü uzmanların yaptığı bir çalışmaya göre günümüzde hala çok fazla alışveriş yapılıyor olmasının sebebi en etkilerinden kaçabilme kaygısı. Bu da şu anlamı geliyor maalesef Türk lirası döviz karşısında değer kaybettiği için her şeye zam geliyor ve insanlar da alışveriş yapmaya devam ediyor çünkü yarın daha pahalı olabilir korkusu var. Bunu yani hepimizin en az bir kere yaşadığını ya da düşündüğüne eminim ben. İşte bugün de birçok yerde yazılıyor zaten ben indirim bekliyordum daha da üste çıktı bir daha çıkmadan almam lazım diye söyleyen birçok insan var. Şimdi gelelim şu asker ücret konusuna arkadaşlar. Ben oyun oynayan bir insanım bir de benim tam birebir versiyonumu Amerikalı düşünün. O da oyun oynayan bir adam ve ben de Türkiye'de asgari ücret kazanıyorum. 5500 lira o da Amerika'da asgari ücret kazanıyor. Amerika'daki asgari ücret 1200 dolarla 2400 dolar arasındaymış. Biz bunun ortasını alalım 1800 dolar para kazanıyor olsun o adamda. Birkaç tane de oyun belirledim ben. Sizin tabii karşılaştırmanız olursa bunu yorumlarda tartışabiliriz hep beraber. Diyelim ki Elden Ring alacağız. Elden Ring Amerika'da şu anda 60 dolara satılıyor arkadaşlar. Türkiye'de bunun fiyatı 600 lira. God of War orada 40 dolarken Türkiye'de 263 lira. FIFA 23 bizde şu an en en düşük fiyatı 700 lirayken Amerika'da 70 dolar. Red Dead Redemption onlar da 30 dolarken Türkiye'de 150 lira. CSGO yani zamanında ben mesela 22 liraya almıştım ama şu anda 250 liraya satılıyor Prime versiyonu. Amerika'da 5.40 dolar. Şimdi bunların hepsini bir toplayalım arkadaşlar. Amerika'daki arkadaş bu oyunların hepsini aldığında 205 dolar 40 sent para harcıyor. Asgari ücreti de 1800 dolar olarak belirlemiştik bildiğiniz gibi. O kişi bu oyunları alırken kendi maaşının yaklaşık %11.5'unu harcıyor. Aynı oyunları Türkiye fiyatlarıyla burada aldığımızda da fiyatı 1963 lira yapıyor. Ve bu da benim aldığım 5500 liralık ...asgari ücretin yaklaşık %36'sı. onlarda da 11.5, biz de 36. Yani bu fark... Zaten çok bariz bir durumda arkadaşlar. Diyelim ki Amerika'daki adamda, ben de ikimiz de PC oyunlarında Steam'i de bıraktık. dedi ki konsol alalım. Adam gidip oranın işte Walmart'ın bir tane PlayStation 5 aldığında buna 500 dolar para harcıyor. Türkiye'de PlayStation 5 20 bin lira. Elin Amerikalısı Xbox Series X alayım dediğinde yine 500 dolar harcıyorken ben de Türkiye'de 15 bin lira harcıyorum. Şimdi arkadaşlar biz bir çözüm bulalım, bir öneri sunabilirim size dedik ama çok da işin içinden çıkamadık açıkçası. Yani hala hazırda bilgisayarımız varken Steam'den bu fiyatlara oyunları alıp oynamaya devam mı edeceğiz? Ya ne bileyim konsola geçip PlayStation Plus ya da ne bileyim işte Xbox alıp Game Pass'e mi geçeceğiz? Game Pass bilgisayarda oynamamız hani çok bir şey fark etmiyor zaten. Yine aynı hesaba gelecek. Biz bu konuda bir çözüm bulamadık arkadaşlar. Sizin bir çözüm öneriniz varsa da lütfen bunları yorumlarda belirtin. Hepimiz faydalanmış olalım. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.